Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Tile Simulator simülatör oynuyoruz. Ee, biz böyle işte diyor bir tane e, noob bir işçi kazanı falan diyor herhalde. Burada diyor ki işte işçi e, yani çalışan diyor meşaz yollayacak diyor. Bu arada ben meşajım meşaj değil. Cık, yine diyelim Eğer meşazı yanlış okursam kusura bakmayın dilim dönmüyor okurken. Neyse sonra işte daha fazla çalışan al falan diyor işte. Sonra buna tıkla diyor işte. Sen de... Bu da sanatsal yazı stili oluyor. Yazı çeşidi oluyor. Böyle tıklayınca yazı çeşidi şey yapıyoruz. Oyun gerçekten güzel bir oyun arkadaşlar. Yani, ee, yani bayağı keyifli bir oyun diyebiliriz. Hemen şöyle satalım. Buradan da ee, işte bu yazı stilini satıyoruz. Buradan çalışanımızı ya da... Ee, Şeylerimizi yani ekipmanlarımızı yükseltebiliyoruz mesela çalışan alalım Buradan bir tane mi çalışan almak istiyorsanız 10 tane mi almak istiyorsunuz 100 tane mi almak istiyorsunuz böyle ayarlayabiliyorsunuz güzel olmuş Yani Robux olabilirdi bu şey ama beleş olması güzel İki tane Rebirth sistemi var arkadaşlar ilk başta e, şu Prestige herhalde Türkçesi Bunu yapıyoruz sonunda bunu yapıyoruz yani Mesela biz bundan e, kaç tane atarsak? 15 tane atarsak bir tane bundan yapabiliyormuşuz. İki tane e, river sistemi var yani. E, arkadaşlar bu arada e, videomu izleyip like atarsanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Çünkü videolarımız arkadaşlar gözükmüyor. Yani YouTube'da videolarımız gözükmüyor. Yani e, piggy videosu gözükmüyor şu an YouTube'da. Yani girdiğiniz falan gözükmüyor. Çünkü gözükseydi o izlenirdi. Ve şu an 20 izlenmemi 18 izlenmemi ne? Gerçekten çok az. Yani ben o videolar için 200 saat emek veriyorum ve emeklerim boşa gidiyor. Yani tabi ben bu kararı size bırakıyorum. Yani kanala abone ol olmak isterseniz olursunuz. Kanala abone olmak istemezseniz olmazsınız. Yani ne bileyim videoya like atmak isterseniz atarsınız. Videoya like atmak istemezseniz de atmazsınız. Ben bunları size bırakıyorum. Ama yani e, destek amaçlı like atıp kanala abone olursanız beni mutlu edersiniz doğrusu. Yani demek istedim sizi burada zorla tutan yok arkadaşlar. Yani abone olmak isterseniz olun ya da çıkmak istiyorsanız çıkın yani, bu sizin kararınız. Şimdi e, neredeyse bir buçuk bin meşazımız olmuş, meşaz meşaz. Ya şu sözü söyleyemiyorum ya. Meşaz, meşaz heh. Burada köpek varmış, alalım. Bu bize e, saniyede sekiz tane meşaz, meşaz yazacakmış. Yani saniyede on iki tane meşaz gelecek. Hızlıca petimizi de açalım. Güzel bir şey geldi, lütfen yani. Evet, yarasa geldi. E, bu oyunda da craft sistemi var aşağı i̇şte 5 tane petiniz olduğunda oradan craft diyebiliyorsunuz. Mesela golden sanat yaptık. Bu bize e, 5.2 kat meşaz meşazı arttırıyormuş. 4 kat da yazı stilini arttırıyormuş. Gayet iyi. Televizyon da yazı stilini yani yazı stille arttırmıyor. Ve sonuçta 2 tane pet takabiliyoruz. Ha, bu kötüymüş ya. 2 pet kötüymüş ama olsun. Eee reward arkadaşlar bizden 1 milyon tane meşaz istiyor. Ya aslında yapılabilir yani 22.000 e, meşazımız var hemen meşaz meşaz çok aldırış yani çok da buna şey yapmayın arkadaşlar söyleyemiyorum Evet birazcık pet açtım arkadaşlar şöyle bakalım üç tane bu petten çıktı üç tane sanırsan hemen şunları bir kraft bakalım ne çıkacak ne olacaklar hemen şöyle kraft televizyonu da kraft takmayalım kraft Nereden lan televizyonu bulamıyor? televizyonu mesela takalım abi televizyon iyiymiş gücü baya iyi televizyonu takalım ya bu petler iyi değil doğrusu Bir de bence e, şu petlerin birini takalım evet şimdi e, 1 milyon 5 yazımız .00 oldu arkadaşlar bakalım Rebirth atınca ne oluyor atalım abi 6 tane de atabiliyormuşuz bundan atalım ne oldu? Sanırsam ee, artık mesaj falan daha fazla geldi sanırsam ya da hiçbir şey olmadı ya Valla ne olduğunu tam bilmiyorum ama Ve arkadaşlar ee, yumurtaların hepsi açık olmuyor yani bunlar için de ee, mesela diyor ki şu ee, Rebirth değil bir tane daha Rebirth var yani 15 tane yapılan şey Onu yaparsak Bu yumurta açılacakmış Ve bu yumurtadan sadece dominos çıkıyormuş Arkadaşlar burada da portallar var yani değişik değişik e, dünyalarda gidebiliyorsunuz. Evet şimdi bir tane daha reward atalım. Hemen şöyle gelelim. 2 milyon istiyor şimdi. Standart mı? 3 milyon çıktı. Yani her reward'te e, 1 milyon tane daha fazla e, meşal istiyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ee, Kanala abone olmak isterseniz olun, abone olmak istemezseniz olmayın. Videoyu like atmak isterseniz atın, like atmak istemezseniz atmayın. Bunlar Bunları artık ben size bırakıyorum. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.